Sevginin Aynısı kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle çok pratik, fırında beşamel soslu mantarlı tavuk tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen malzemelere geçelim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 400 gram kültür mantarı, 2 tane soğan, 1 diz tarımsak, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 kilo'ya yakın tavuk göğsü, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kırmızı toz biber yarım çay kaşığı köri 2 çay kaşığı tuz bir tavanın içine önce sıvı yağımızı alıyoruz daha sonra soğanlarımızı ekliyoruz Daha sonra sarımsağı ekleyip pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. İnce ince doğradığımız mantarları ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz. Suyunu çekerken tuzunu ilave ediyoruz. Pişen mantarları fırın kabımızın içine alıyoruz. Tavamıza önce 1 yemek kaşığı yağımızı gezdiriyoruz. Ardından küp küp doğradığımız tavuk etlerimizi alıyoruz. Güzelce kavurmaya başlıyoruz. Tavuk etleri kızarıp pembeleşince tuz ve baharatlarını ekleyip az daha kavurup mantar ile buluşturuyoruz. Beşamel sos için gerekli olan malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 bardak süt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı un, tuz, karabiber. Beşamel sos için tencereye önce sıvı yağı, daha sonra tereyağını ekleyip eritiyoruz. Ardından unu ekleyip güzelce kavuruyoruz. Unun kokusu çıkınca sütünü ilave ediyoruz. Çırpma teli ile iyice çırparak topaklanmasını engelliyoruz. Kaynamaya yakın tuz ve karabiber ekliyoruz. 1-2 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatıyoruz. Fırın kabındaki mantar ve tavuğun üzerine kaplayacak şekilde sosumuzu yayıyoruz. Bir kase kaşar peynirini her yerine eşit yayıyor ve üzeri kızarana kadar 180 derece fırında pişiriyoruz. Fırından çıkarıp sıcak sıcak servis ediyoruz. Afiyet olsun. Bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Bu lezzetli tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı,